Merhaba, ben Seyahat Defineci. Hoş geldiniz. Ustalar, zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu illeti yeneceğiz tabii ki. O zamana kadar herkes lütfen sosyal mesafeyi korusun ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Hayat eve sığar diyerekten videoma başlıyorum. Define en çok nerelerde aranmalıdır diye bir başlık attım. Konuya başlamadan önce aynı fasıla geçiyoruz ve önce kanalıma üye olmayı e, videolarımı beğenip zil tuşunu da açarak yeni videolarımdan faydalanmak için ilk önce haberdar olmayı unutmuyoruz. Konumuza başlayalım. Antik çağ insanların paralarını yatırabilecekleri banka borsa mevduat faizi gibi herhangi bir yatırım aracı olmaz mı aslında? dolayı paralarını korumak için kimsenin bulamayacağı noktalara saklamaktalardır. Siz ustalara ben de bu konuda defineyi nereye ve nasıl sakladıklarını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak da işlek alanlar diyoruz. Gömen kişi defineyi gömmeden önce araziyi iyi etüt edip istediği zaman kolaylıkla alabileceği noktalara gömüyü saklarda. Gömü yeri seçiminde defineci arkadaşların hiç aklına gelmeyen fakat gömen kişinin dikkat ettiği bir diğer konu da bölgenin en kalabalık yerine define gömme olayıdır. Örnek olarak işlek bir yol kenarında define olabileceği hangimizin aklına gelir? Gömen kişi yolu kalabalık olmasından faydalanarak gömü gömdüğü defineye e, çaktırmadan insanları bekçi yapar. Dikkat ederseniz günümüzde bile iştek yol üzerinde ellenmemiş mezarlık alanlar mevcuttur. Yolun kalabalık olması oranının defineciler tarafından talan edilmesine engel olur. Eski insanların bu yöntemi uygulamamış olmasını fark edemeyen defineci arkadaşlar çok zaman yanılgıya uğradıkları olmuştur. Böyle bir durumun var olduğunu göz önünde bulundurursak eski çağlarda insanları yoğun olduğu bölgelere bakmanız bize fayda sağlar. Bu konuda ikinci noktamız çatal olan yerler. Çatal yapan yerler define gömmek için vazgeçilmez alanlardır. Dere çatalı yol ayrımı ve makas yapan yerler olduğu gibi dört yol ya da derelerin birleşim noktalarında olabilir. Bizleri bu bölgelerde araştırma yapmamıza yardımcı olacak işaretlerin arasında Y makas ve üçgen işaretleri vardır. Bu mevcut e, olan işaretlere rastladığınızda arazide nerede olursa mutlaka Çatal olan yerleri göz önünde bulun, durun ve ona göre araştırmanızı yapın. Çatal alanlarda dikkat çekici unsurlar arasında yaşlı ağaç, dikili taş ve tek tepe önceliğiniz olabilir. Bu konulara dikkat edin. Çatal yapan yerler özellikle define hazine, e, haritalarındaki yerlerini almışlardır. Aşağı yukarı her define haritasında mutlaka çatal yapan yerlere rastlamak mümkündür. Yine buna yakın yerlerde bulunan farklı taşlar ve taşlar üzerinde bulunan define işaretleri varsa bu gömüye yakın olduğumuzun habercisidir. Bu konuda üçüncü nokta çeşmeler ve pınarlardır. Gömü için seçilen önemli noktalardan biri de çeşmeler ve pınarlar olacak. Bir çeşme bulduğumuz takdirde ilk yapmamız gereken hemen bir rengi oluşturmaktır. Daha anlaşılır şekilde düşünürsek buna bir alanı üçe bölme de diyebiliriz. Kısacası bunu çeşme, tepe ve define olarak gözleyebiliriz. Yani gez göz arpacı. Bu şekilde bir üçgen yaparak defineni yerine tespit etme şansımız vardır. Yine çeşmelerin arka tarafında bulunan tepeler define saklamak için kullanılan önemli alanlardır. Çeşmenin yapı taşları üzerinde bulunan işaretler bize definenin yerini tespit etmemizde önemli rol oynuyor. Define işaretlerinin eski alfabelerden esinlenerek yapıldığını biliyoruz. Eski alfabelerde sayısal karşılığı olduğuna göre definenin kaç metrede olduğu hakkında önemli ip uçları Elde etmiş oluruz. Yani sayıların e, şey pardon alfabelerin sayı karşılığını e, bularaktan definin yerini 3 aşağı 5 yukarı e, çözmemiz e, mümkün. Dikkat ederseniz her çeşmenin yapış e, yapı taşında işaret görmek mümkündür. Ek olarak çeşme üstlerinde tepe ve bu tepe üzerinde yaşlı ağaçlar Varsa bu ağaçların çevresi muhakkak kontrol edilmeli. Bir diğerinde bu tepedeki orta boylu taşlardır. Bu taşlar genelde bir kişinin kaldıracağı büyüklükte e, olup bunların altına mutlaka bakılmalıdır. Ya da bir dedektör yardım alınaraktan e, oralar etüt edilebilir. Dördüncü noktamız düz arazilerdir. Defineci arkadaşların ilgisi dışında kalan bu düz araziler önemli mekanlardır. Düz arazide define olduğunu anlamamız için öncelikle bizi buraya yönlendiren işaret var mı? Ona dikkat etmeliyiz. Yani her düz alan define sakladır diye bir şey yok. Eğer çevrede gördüğümüz ilgimizi çeken define işaretleri varsa oraya odaklanmamız gerekiyor. İşaret olmadan düz arazilerde gömü olmaz mantığı kesinlikle yanlıştır. Karşı tarafta duran bir dikili taşı hedef alarak hiçbir işaret koymadan düz araziye gömü saklandığı sıkça rastlandığımız e, hadiselerdendir. Bunun yanında dikili taş olduğu kadar yaşlı ağaç tek tepede olabilir. Gömen kişi için Hiçbir işaret koymadan hedef seçtiği nesneye adımlayarak şifreyi kafasına yazar ve gider. Burada önemli olan hedef seçtiği nesne ile araya koyduğu mesafedir. Bunu bilmek biraz zor olabilir. Hatta imkansızdır. Fakat şu var ki düz araziler en çok definenin saklanan yerlerdir. Çünkü Çoğu kimse tahmin etmez. Yine düz arazilerde karşımıza çıkan çökme, yığıma gibi doğaya aykırı unsurlar, definecilerin ilgilenmesi gereken önemli yerlerden, noktalardan birisidir. Özellikle düz zemine yapılan mezarlar oldukça yaygındır. E, bu konuda şunu da söylemek e, isterim. Her mezar şekli verilen şeyler emareler mezar olmuyor. Bu konuda çok arkadaşın tecrübesi var. Mezar süsü verilmiş, defineler çok bulunmuştur. Defineciler kayalık alana, taş diplerine yoğunlaşırken mezarların düz toprak zemininde olduğunu her zaman ıskalamıştır. Bu konuda bu konuda... Beşinci noktamız değirmenlerdir. Değirmenler define arayanların sıkça rastladığı mekanlardır ve gözde tutulur. Herkes sever değirmenleri. Bir değirmenin kendisine ait definesi olduğu kadar hedef seçilerek yapılan gömüler ünlüdür. Her definecinin bir değirmen hayali vardır. Özellikle değirmencilerin kendilerine ait parayı sakladığını göz önünde alırsak, bu değirmencinin nerede ikamet ettiğini mutlaka bilmeniz gerekir. Yani oturduğu yeri de bileceğiz. Defineciler her zaman buldukları bir değirmen de değirmencinin parası olduğunu düşünür. Lakin değirmenci parasını değirmeni değil de evine saklama ihtimali de daha fazladır. <gülüyor> o yüzden ikametini bilir. Yine de değirmende para olduğunu düşünen defineciler, bakması gereken noktalardan bir tanesi değirmen taşının hemen altıdır değirmen taşı normal bildiğimiz değirmen taşı değil altta kalan ana kayanın kendisidir. İlerleyen zamanda normal değirmen taşı yerinde sökülüp başka amaçlara hizmet için farklı bölgelere taşınmıştır. Yani eğer bir değirmen bulduysanız ve orada değirmen taşı da varsa kendiniz şans, şanslı bir Yoksa arazide böyle bir değirmen taşı bulunca e, artık orada ne kadar e, define olur onu da siz e, tecrübe ederek e, bulabilirsiniz. Bu değirmen taşında defineci arkadaşların itibar etmemeleri gereklidir. Gerçekte arayacakları değirmen taşı altta kalan ana kayanın ta kendisidir. Yani da o. O ana kayayı kaldırmak birazcık zor olduğu için orada kalır. Ama değirmen taşı yuvarlak al götür git. Her yere göder, gider yani. O yüzden ona fazla rağbet etme. Bizim için önemli olan alttaki o ana kaya. Normal vatandaş gömü yaparken değirmenin hedef alabilir bilir veya da gömü yaptığı yerde yani gömü yaptığı yerden e, baktığında Değirmeni görüyor olabilir. Gez göz arpacık. Çevreyi dolaşırken değirmenin olmadık yerlerden gördüyseniz buranın gömü için seçilmiş en ideal yerler arasında olduğunu aklınızda bulundurmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Bir de topluca yapılan gömüler vardır. Bu tür yapılan gömülerin yakın yer yerinde değirmen varsa bu değirmen Haritalardaki yerini mutlaka alır. Defini haritalarında değirmene sıçra rastlamamızdaki neden de budur. Yine benzer şekilde değirmenler hiç kaybolmayacağı en belirli noktalar olduğu için seçilir. Yani değirmen deresi, dibek deresi, Bey değirmeni, Dağarcık değirmeni gibi yerin kesin adı olan yerlerdir. Örnek olarak saklama yapıldıktan sonra buraya gelen torun Ali Bey değirmeni nerede dese herkes bilir. Arkadaşlar geldi şimdi 6. noktamız yaşlı ağaçlar e, konusuna. Bilindiği gibi yaşlı ağaçlar define saklama e, tekniğinde bir numara e, olarak definecelerin e, bildiği e, bir yöntemdir. Özellikle Ermeni ve Rumlar yaşlı ağaçları kullanmış. Aralarındaki fark ise Rumlar ağacın altına saklarken Ermeniler ağacı hedef olarak belirli mesafe yapmıştır. Karadeniz bölgesinde yaşayan Rumların gömüyü yaptıktan sonra üzerine meşe ağacı ciddi yaygın şekilde bilinir. Genelde 3 meşe vardır. Bunların en yaşlı olanı altında gömü olur. Define konusunda bu ağacın kesilip kökünün altında definenin alması gerekiyor. Zaten kökü de çıkmayınca e, defineyi alma imkanımız yoktur. Ve arkadaşlar <gülüyor> defineci arkadaşlara da e, böylece açıklama yapayım. Her gördüğümüz meşe ağacını da lütfen söküp zarar vermeyin. E, şey yapmayın. Yani e, bilinen yerlerde, e, şüphelendiğiniz e, noktalarda <gülüyor> etüt de yapabilirsiniz. Elinizde alet varsa, e, ağaçlara zarar vermeden e, kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, definenin e, en çok olabilecek yerler hakkında sizlere e, yardımcı olmaya çalıştığım bilgilerimi aktardım. Evet ustalar, böylece bir videomun daha sonuna geldik ilgi ve alakanız için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalıma üye olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.